Sevgili öğrencilerim, merhabalar dostlarım. Şimdi bu videomuzda birlikte ekstremum noktalarına giriş yapacağız arkadaşlarım. Uzun süre bir ara verdik e, türeve. Ekstremum noktalarını bir türlü anlatamadım size. Sebebi de şu, hiç boşluk bulamadım arkadaşlarım. Hani bir boş vaktimiz olmadı. Bugün de işte şimdi kar yağışı nedeniyle okulumuz tatil oldu. E, ben de okuldayım. Girdim bir sınıfa ve video çekmeye çalışacağım arkadaşlarım. Size ekstremum noktalarını öğretmeye çalışacağım. Dostlar hani bir de e, bu videoyu beğeniyorsan bunu daha önceki hiçbir videomda duymamışsınızdır arkadaşlarım. Bunu da böyle çok sık söyleyen bir insan değilim ama şu aboneyi de olun artık arkadaşlar. İzleyip izleyip kaçmayın. Ya da beğenin ya da yorum yapın. Bir şeyler yapın ki hani biz de gaza gelelim. Lan millet izliyor. Biz de devam edelim videoları çekmeye şeklinde. En azından bir gaza geliriz. Biz de daha çok daha sıklıkla videolar çekmeye çalışırım. Yani aklımda çok fazla proje var. Yapmak istiyorum. Ama... Hani yapınca da emeğin karşılığını alamayınca e zaten maddi bir karşılık alamıyoruz arkadaşlar. Hani onu söyleyeyim baştan öyle bir para kazandığımızı falan sakın zannetmeyin. Videoyu izleyenler toplamda 100 kişi 200 kişi anca geçiyor. Anca oluyor. O yüzden hani bir zahmet olacak bir abone olayım tuşuna da bir tıklayın da hani biz de bir gaza gelelim. Ya şu abone sayısı bir artsın artık en azından. Ya da ne bileyim beğeniler artsın, izlenimler artsın falan filan ki... Biz daha çok şeyler yapalım dostlarım. Bir sürü proje var aklımda işte dediğim gibi. Yani e, mesela bir soru bir örnek projesi var. Böyle zor sorular bulup onları çözüp size öğretmek istiyorum. Ya da ne bileyim tahmin sorularımın olduğu bir video hazırlamak istiyorum. Ama dediğim gibi biraz gaza da ihtiyacımız var açıkçası. Şimdi ekstramın noktalarını delice öğreneceksin kardeşim. Ama ben her zaman ne söylüyorum? Bu işi asıl nerede öğreneceksin? Soruları çözerken öğreneceksin. Yani ben şimdi sana burada kısa bir özet geçireceğim. Biraz anlamanı sağlayacağım Biraz kafanda bir şeyler oturmasını sağlayacağım Ama asıl öğrenme aşaması ne zaman başlayacak Soru çözümüne geçtiğimde Sen de benimle birlikte Videonun hiçbir saniyesini kaçırmadan Tek tek izle Gerekirse bir kere otur sadece izle İkinciye bir de not alarak izlersen dostum Benimle birlikte soruları çözmeye çalışırsan Yeri geldiği videoyu durdurup Kendin çözmeye çalışıp Sonra benim çözümüme bakarsan inan bana bu işin Olmayacak bir tarafı yok. Kesinlikle her türlü gömerseniz dostlarım. Bu işin zor kısmı kesinlikle yok. Şimdi, vira bismillah diyelim. Arada çay içeceğim arkadaşlar, nefes alacağım. Haberiniz olsun o boşluklarda da bilin ki çay içiyor Şimdi, ekstremum noktası neydi dostum? Önce bunu bir vurgulayalım. Ekstremum dediğimiz şey 4 adet parçadan oluşuyor. Bunlardan birincisi yerel maksimum. İkincisi yerel minimum. Bir de bunların mutlak olanları var. Mutlak maksimum ve mutlak minimum dediğimiz dört farklı ekstramın noktamız var arkadaşlarım. İfadelerimiz var. Şimdi ne öğretmenim bunlar? Dostum inanılmaz kolay bir şey. Grafikten zaten bakar bakmaz anlayacaksın arkadaşım seni. Maksimum ve minimum dediğimiz şeyler bizim bu grafiğimizin çıkabildiği yükseklikler, şu tepecikler var ya bakın. Bunlar benim yerel maksimumlarım. Düşüşte olanlar da şu çukur gibi olanlar da şu ikisi, şununla şu. Bunlar da yerel minimumları. Minimum değerleri yani. Bunlar da maksimum değerleri. Eğer ki mutlak, veya mak, e, mutlak maksimum veya mutlak minimum diyorsa da bu maksimumların hangileri daha büyükse karşılığı daha yukarıdaysa o senin mutlak maksimumun oluyor. Yani mutlak maksimum demek maksimumların da maksimumu anlamına gelir. Yerel minimum... Bir de mutlak minimum var. Yerel minimumlar iki tane bakın görüyorsunuz. Bunların hangisi daha aşağıdaysa, daha küçükse demektir bu. Bunun karşılığı bakın bunun değeri şuradaki y ekseninde şu sayıya denk düşüyor. Atalım buna sallıyorum tamamıyla -5. Şunun yerel şu yerel minimumun değeri de bunu da atıyorum 3. Sonuçta bakın -5 daha küçük, daha aşağıda bir değer aldığı için bu küçük olana da mutlak minimum. Yani küçüklerin küçüğü, minimumların minimumu adını veriyor. Olayımız grafikte çok basit dostlarım. Bakın buradaki B değerimiz bizim yerel maksimum noktamızın, şurada bir nokta var, yerel maksimum noktasıdır. Bu yerel maksimumun apsis değeridir. Yerel maksimum noktasının ordinat değeri de şuradaki karşılığı, sayı kaçsa artık odur. Şimdi yan tarafa yazmışız b noktasında bir yerel maksimumumuz varmış ve yerel maksimumun olduğu yerde de bileceksin ki sen türevim sıfırmış dostlar. x eşittir c noktası varmış bakın burada türev neden sıfırdı dostlar ya da neden burada türev sıfırdı çünkü buradan çizilen teğetler x eksenine paralel oluyordu. Paralel olan bir t'in de eğimi sıfır demiştik dolayısıyla türevi de sıfırdır dedik. C noktasına bakın. Burada bir minimumluk var. Aşağıda olduğu için çukurluk var. Yerel minimum diyoruz buna. Ve F'in türevi burada sıfırdır. D noktasına bakın dostlarım. D noktası şurada. Burada bakın bir tümseklik var. Tepecik var. Maksimum oluşmuş burada. Yerel maksimum var ve türevimiz burada sıfır. Edirne noktasına bakın. Bir çukur var. Çukurda yerel minimum olacak. Yerel minimumda da türevim sıfırdır dedik. A noktasına bakın. A noktası nerede? Burada. Yerel minimum noktasıymış ve türev yoktur. Uç noktalarda da türev yoktur demiştik zaten. Şimdi burası tamamsa bilgilerimizi sıralamaya devam ediyorum. Diyor ki bir x eşittir a noktası düşünün diyor. Buradaki ile karıştırmayın. Herhangi bir a noktası. Yerel ekstremum noktası ise... Yerel ekstremum noktası ise yani yerel maksimum olabilir, yerel minimum olabilir. mutlak maksimum mutlak minimum olabilir. herhangi bir ekstremum noktası ise benim o noktadaki türev değerim eğer varsa sıfırdır diyor bilgi. Demek ki bir nokta ekstremum noktası ise ve o noktada da eğer benim türevim varsa ama türev olmayabilir arkadaşlar birazdan açıklayacağım bunu türev kesin sıfır olacak o noktada. Ekstremum noktalarında türev varsa kesin sıfırmış dostlar. Geldim şuna. Şimdi bir fonksiyonun türevi sıfırsa yani şu olayı tersten yapıyorum şimdi. Hani ekstremum noktasıysa türevi sıfırdır dedim ya. Peki türevi sıfırsa ekstremum mu hocam? Ekstremum olmayabilir arkadaşlar. Bakın bir fonksiyonun bir noktadaki türev değeri sıfır ise o noktanın apsisi Ekstramım olmayabilir. Çünkü bunun dur durumları var. Mesela çift katlı köklerde bizim ekstramım noktamız oluşmayacak birazdan. Açıklayacağım bunların hepsini tek tek. Siz şimdilik bu cümleleri bir okudunuz arkadaşlar. Şekil üstünde alt tarafta açıklayacağım yavaş yavaş. Gelin bakın karşımıza çıkacak şekilleri şöyle versiyon versiyon gösterelim. Mesela. Şurada bir fonksiyon çizmişiz. Fonksiyonun grafiğini. Ve A noktasında bu fonksiyon bakın karşılığı yok. İçi boş. Tanımsız. Bakalım ne yazmışız. Bir fonksiyonun tanımlı olmadığı noktalarda ekstremum noktası yoktur. Sen burada ne kadar tepecik de oluşsa. Normalde hani şöyle olan bir şekle biz ne diyoruz. Burada bir maksimum var hocam diyoruz. Yerel maksimum. <gülüyor> Her ne kadar tepecik de oluşsa burada. Eğer tanımsızsa, şurada tanımsızlık varsa, burada diyeceksin ki ekstremum kesinlikle yoktur öğretmenim. Geldim şuna. Dostum, şurada bir çukur var. Görüyorsun, çukur var. Ve benim A noktamda tanımlıyım ben. Tamam hocam. Bir fonksiyon ekstremum noktası türevli olmak zorunda değil demişiz. Bakın, burada bizim ekstremumumuz var mı? Var. Yani bir çukur oluşmuş mu? Oluşmuş. Yerel minimum var burada. Yerel minimum var ama türev var mı hocam? Türev yok. Niye? Çünkü biz kırık çizgilerde türev yok demiştik hatırlarsanız. Dolayısıyla burada türevi yok ama illa türevi olacak diye de bir derdim yok. Ekstremum noktası mı? Evet ekstremum noktasıdır burası. Hani dedik ya şurada bakın türevi kesin sıfır olacak diye bir kural yok demiştik hatırlarsanız. İlla ekstremum noktası mı burası? Evet ekstremum noktası. Peki türevi var mı? Bakın türevi yok. İlla sıfır olacak diye bir kural yok yani. Türevi varsa sıfırdır. Yani burada türevi olsaydı kesin sıfırdı. Şuna bakalım. Şimdi burada türev var mı arkadaşlarım? Evet hocam kırık çizgi değil. Türevi var. Peki bu ekstremum noktası mı? Evet hocam çukurluk oluşmuş bir yerel minimum var burada. Peki türevi ne? Sıfır değil mi? Çünkü buradan çizilen x eksenine çizilen teğetler paralel olduğu için türevi de sıfırdır. Bakın ne yazmışız? Fonksiyonun ekstremum noktalarında türevi sıfırdır. İlla böyle yani bunu yüzde yüz demeyeceğim. Şöyle cümleyi ben yanlış yazmışım. Onu biraz daha düzgün söyleyeyim. Fonksiyonun ekstremum noktalarında türevi varsa, şurayı düzeltik. Türevi varsa sıfırdır. Çünkü bir önceki şekilde ekstremum noktasıydı ama türevi yoktu. Sıfır diyemedim o yüzden. Geldim buna. Bakın. Fonksiyonun türevinin sıfır olduğu her noktada ekstremum noktası olmak zorunda değil. İşte buna bir örnek yazmışız. Yani şuradaki üstteki şu cümlemi açıklıyorum şimdi. Hocam fonksiyonun türevi burada sıfır mı? Evet buradan çizilen teğet x eksenine paralel olduğu için türevi sıfır. Peki burada bir ekstremum var mı? Yani bir çukurluk oluşmuş mu? Yani şöyle bir şey var mı? Yok. Peki şöyle bir şey var mı? E o da yok. Çukurluk veya tepecik oluşmadığı için... Ekstremim yok ama türevi sıfır. İşte mevzu bu arkadaşlar. Şimdi gelelim şuraya. Şu tabloyla da konuşalım birazcık. Artan azalan fonksiyonlarda biz tabloları çok güzel öğrendik zaten dostlar. Şimdi bir de ekstremum noktasını tabloda görmeyi sağlayalım. Bakın grafik üstünde zaten olay açıkça belli arkadaşlarım. Aşağıya doğru bir çukur oluşmuş. Bir çanak oluşmuş şöyle bir çanak var. Burada kesin yerel minimum var. Yerel minimum. Eyvallah hocam yerel minimumumuz var. Peki ben bunun grafiğini görmeden tablosunu bilseydim. Tabloda nasıl konuşacaktım hocam? Şimdi tablonu yaptın. Artılarını eksilerin türevini yapıyorduk. Buraya da f fonksiyonu. Eksilerde azalandı. Artılarda artandı. Ve bakın şu okları takip ederseniz şöyle bir ok işareti geliyor. Şöyle bir şey. Dolayısıyla bakın burada bir çukurluk oluşturuyor oklar. Dolayısıyla burada da bir yerel minimum vardır diyorum dostlarım. Mevzuyu anlıyorsunuz değil mi? Çok kolay işimiz. Bakın çukurlukta ben tepecik görüyorum burada şimdi. Tepecik. Bu tepecikte biz grafiği görseydik sadece diyecektik ki aa hocam yerel minimum var burada. Türevi sıfır. Ya da burada grafiği gördüm sadece. Yerel minimum var. Yerel minimum var evet doğru türevi 0 ya da burada yerel maksimum var türevi 0 derdim grafiği görür görmez ama grafik yok tabloya bakarsak nasıl konuşacağız hocam tabloyu çizdiğimiz zaman f'in türevinin işaretini inceliyorduk buna göre f'in artan azalan olduğunu yazıyorduk artılarda artandı ok işareti yukarıya doğru eksilerde azalandığı ok işareti aşağıya doğru ve okları takip ederseniz şöyle bir tepecik oluşturduğunuzu görüyorsunuz. Dolayısıyla bu tepeciğin olduğu şu noktada benim yerel maksimum noktamdır diyebilirim. X eşittir A'da. Şimdi bunu bir de şöyle cümlelerle okuyalım. Bir fonksiyonun türevinin sıfır olduğu noktanın ekstremum noktası olabilmesi için. Hmm, şimdi bakın burada bir şart geliyor devreye. Fonksiyonun türevinin o noktada işaret değiştirmesi gerekir. Yani bakın şu noktanın ekstremum olması için türevine bakın. Buradan aşağıya doğru iniyor, iniyor, iniyor, iniyor. Buradan yukarıya doğru çıkıyor. Eksiden artıya ya da artıdan eksiye geçmesi lazım diyor. İşaret değişecek. Tam bu noktada işaret değişecek diyor dostlarım. Ekstremum olabilmesi için. Şimdi... Şurada da bir cümle var. Daima azalan veya daima artan, artan fonksiyonların ekstremum noktaları yoktur. Neden öğretmenim? Aha sana tabloda açıklayalım bunu. Dostum, şimdi bir fonksiyonun çift katlı kökü varsa, çift katlı köklü bir fonksiyon ya daima artan ya da daima azalandır. Ya da hiç kökü yoksa, şimdi eğer kökü çift katlıysa ne oluyordu? Bakın artıyla mı başladı senin tablon? ile başladı. Çift katlı kök görünce işaret değiştirmiyordu. Yine artı devam ediyor. Dolayısıyla oklara bakarsanız bakın bu da artı. Bu da artı. Yani burada bir tepecik oluşmuyor okları takip ettiğimde. Dümdüz gidiyor. Ya da bir çukur oluşmuyor. Grafik tablo eksiyle de başlayabilirdi. Çift katlı kök olduğu için bu sefer eksi eksi olacaktı. Dolayısıyla benim oklarımın ikisi de aşağıya doğru olacağı için. Burada... Kesinlikle ama kesinlikle çukur ya da tepecik oluşmadığından biz burada ekstremum noktası yok diyoruz dostum. Türev burada sıfır olabilir ama ekstremum yok. Demek ki çift katlı kökte ekstremum yok. Peki çift katlı kök olmanın şartı neydi? Delta kesinlikle sıfıra eşitse benim çift katlı köküm vardı o noktada. Peki delta eşitse sıfırsa? Çift katlı kök var, çift katlı kökte tabloya de okların hepsi ya yukarıya doğru ya aşağıya doğru olduğu için çukurcuk veya tepecik oluşmuyor. Dolayısıyla yerel maksimum veya yerel minimum yok diyoruz. Buna biz eğer artıysa daima artan bir fonksiyon, eksi ise daima azalan bir fonksiyon diyoruz. Dolayısıyla daima azalan veya daima artan fonksiyonlarda çift katlı kök yorardır. Delta eşit sıfırdır. Dolayısıyla da benim ekstramım yoktur dedik. Peki geldik buna. Hocam bu da daima artan. Bunların hepsi eksi olsaydı daima azalan demekti. Şimdi bunun da kökü yok. Hiç kök yok burada bakın. X eşittir A demişim ama burada kök yok arkadaşlar. Ne demek hocam kök yok? Delta sıfırdan küçük demektir. Bir e, ifadenin kökü yoksa... Deltası sıfırdan küçük anlamına geliyordu. Negatif anlamına geliyordu. Ve hiç kökü yok demekti bunun. E kökü yoksa hani bir kök görmeden işaret değişmiyordu ya Artı Artıyla başladıysam hep artı. He, eksiyle başlasaydım hep eksi gidecekti bunlar. Şimdi hep artıysa okların hepsi yine yukarıya doğru. Yani yine bir tepecik veya çukurcuk oluşturmuyor. Hepsi eksi olsaydı okların hepsi aşağıya doğru olurdu. Dolayısıyla daima azalan olurdu ya da ilk verdiğimdeki gibi daima artan olurdu. O halde arkadaşlarım kök yoksa işaret değişmediğinden dolayı benim ekstramumum yok. İşte bir noktada türevin sıfır olduğu bir noktada ekstremum olabilmesi için İşaret değiştirmesinin şartı buradan geliyor dostlar. Mecbur işaret değiştirecek. Çünkü işaret değiştirmediğinde bakın hep artı artı artı artı artı. Eksi eksi eksi eksi eksi eksi diye gittiğinde işaret değiştirmediğinden dolayı oklar hep yukarıya doğru ya da hep aşağıya doğru olduğundan benim ekstromum olmuyor dostlarım. Çukurluk veya tepecik oluşmuyor. İşte bunun da sonucunda şunu söylüyorum. Delta sıfır eşitse çift katlı. Delta sıfırdan küçükse kök yok ve ikisinde de ekstremum yok. Yani birleştiriyorum delta eşit sıfırla delta küçük sıfırı. Delta küçük eşit sıfırsa kardeşim ekstremum noktası yoktur diyor. Evet. Şimdi burayı açıkladık güzel bir şekilde inşallah anladınız arkadaşlarım. Peki bazı sorularda da şöyle bir şeyle karşılaşacağız. Fonksiyonun kendi grafiğini vermemiş de. Türevinin grafiğini veriyor dostlar. Türevinin grafiği veriliyor. İşte şekilde gösterdim. Peki tamam öğretmenim. Türevinin grafiği verildiğinde biz neler yapacağız? Nasıl yorumlayacağız? Bunu öğreniyoruz şimdi dostlar. Kardeşim. Şimdi bir kere bizim ekstremum noktası olabilmemiz için. Birinci şartımız şuydu. Türevi. Türevi. Sıfıra eşit olacaktı. Bu birinci şart. İki. türev İşaret değişecekti. İşaret değişecekti. Tamam öğretmenim. Peki bu ikisini kontrol edelim şimdi. Türev'in grafiği verilmiş. Bunun sıfır olması demek. Türev'in sıfıra eşit olduğu noktalar hangileridir? X'in x eksenini kestiği noktalardır değil mi? Sıfır değeri çıkması için hangi noktalar... E, Y'leri sıfırdı. X ekseni üstündeki noktalar. İşte bu ne demektir? X 80'ini kestiği noktalara bakacağım ben şimdi. Türevinin sıfır olduğu noktalar A noktası, C noktası ve Edirne noktasıdır arkadaşlarım. Benim için bu noktalar şimdi ekstremum adaylarıdır. Bakalım peki bunlar ekstremum mu değil mi? Şimdi ekstremum olmanın birinci şartı. Türevinin sıfıra eşit olmasıydı. Peki türevinin sıfıra eşit olduğu noktalar x eksenini kestiği noktalar olacak. Çünkü neden? Türevinin grafiği verilmiş. Bunlara bakıyorum. Bakın fonksiyonun direkt kendisinin grafiği verilseydi çukurlara tepelere bakıyordum arkadaşlar. Ama türevinin grafiği verildiğinde ekseni kestiği noktalara bakıyormuş. Tamam hocacığım şimdi gelin bir de ekstremum mu değil mi diye kontrol edelim. A noktası acaba ekstremum noktası mı? Hocam türevi sıfır. Birinci şartı sağladı. Tamam eyvallah. İkinci şart ne? Burada türevin işaret değiştirmesi lazım. Peki değiştiriyor mu hocacım? Bakın x ekseninin üstünde kaldığı için burası. Buradaki değerlerin hepsi artıdır. Şuraya kadar. Şöyle geliyorum. Şuraya kadar. Şu c'ye kadar ki. Hepsi x'in üstünde olduğu için, hepsinin y değerleri pozitiftir, artıdır. O halde buradaki bütün noktalarda benim değerim pozitif, yani artı, yani işaret değiştirdiğim bir yer yok arkadaşlarım. O halde A'da bakın, geliyorum geliyorum art art art art art art artı. Devam ediyorum art art art art artı. Hiç aşağıya düşmemişim, negatif olmamışım hiç. O halde burada işaret değiştirmediğimden dolayı. Benim A nokta ekstremum değildir. Peki gelelim C'ye. Bak kardeşim artı, artı artı artı artı buraya kadar artıyla geldim. Tam bu C'den sonra aşağıya inmiş. X'in altına düşmüş. Eksi eksi eksi eksi. Yani buradaki bütün noktaların değerleri eksi değerlerde. Şuralardır hep eksi. Geliyor eksi bak tam C'de ne olmuş? Artıdan eksiye geçmiş dostlarım. Artıdan eksiye. Yani burada bir ekstremum var. Çünkü işaret değiştirmiş. Artıdan eksiye geçmiş. Yani hocam illa artıdan mı eksiye geçmeli? Hayır. Eksiden artıya da geçse olur. Bakın Edirne'ye. Edirne'ye bakın. İşte buradan eksi, eksi, eksi, eksi, eksi, eksi, eksi, eksi, eksi. Edirne'den sonra grafik x'in üstüne taşıyor. Artı, artı, artı. O zaman bu e'de de Ekstremum nokta vardır kardeşim Ekstremumum var peki hocacım yerel maksimum mu yerel minimum anasını satayım hadi bunu da öğret bize gelin bunu da öğrenelim şimdi hiç ezber yapmaya gerek yok yok artıdan eksiye geçerken yerel şu eksiden artıya geçerken yerel şu demeye gerek yok şimdi c noktasında benim türevim nasıl bir hareket yapıyor arkadaşlarım tam c'ye gelelim türeve bakın bakalım şimdi c'de Hocam artıyla başlıyor, tam C'ye geliyor, eksiye dönüyor. Tablo bu. Lan peki eksileri biz görünce aşağıya, artıları görünce yukarıya ok yapmıyor muyduk? Çiz bakayım bu grafiği şimdi şöyle birleştir. Ne oldu? Çukur. Yani minimum dip oldu, dip aşağısı. O zaman C noktasında benim yerel minimumum vardır arkadaşlarım. Yerel minimum artıdan eksiye geçmiş. Aa, pardon tam tersini yaptım. Artıdan eksiye geçmiş artı eksi yerel minimum yerel maksimum olması lazım bunu çünkü artıdan eksiye geçmiş yani şurası artı şurası eksi tam tersini yapmışım lan goberler hiç duyarmıyorsunuz beni ha artıdan eksiye yani şöyleyken şöyle olmuş arkadaşlar yerel maksimum var o zaman burada yanlış söyledim çok özür dilerim toparladım ama. Şimdi peki Edirne'ye bak öğretmenim. Şimdi Edirne için konuşsak. Bir tablo daha çizim. Şuraya çizeyim hadi orada. F'in türevi. F Edirne noktasını konuşuyorum. Hocam Edirne'de nereden nereye geçmiş? Eksiden artıya. Eksiden artıya. Düşüş. Artış. Çiz grafiği. Minimum işte Edirne'de var. Peki. Şimdi bunları ben buraya cümleler halinde yazmışımdır arkadaşlarım. Bir burayı okuyalım. Şimdi grafikte x ekseninin isen diyor, x ekseninin üstünde senin türevin sıfırdan büyük değerler alır. Yani buradaki fonksiyonun olayı şuydu. x ekseninin üstündeki taraflarda pozitif, altındaki taraflarda yani şurada mesela negatif değerler alır. Şurada mesela pozitif, şurada mesela pozitif demek istiyor. x eksenin altındaysa da negatif değerler olur diyor. Tamam. x eşittir a için x eksenine teğettir Ama işaret değiştirmediğinden ekstremum noktası yoktur demişiz. Yani biz bunların hepsini söylediğimiz için şimdi hızlı hızlı okuyorum. x eşit c'de artıdan eksiye geçmiş yerel maksimum vardır. Ve f'in türevi burada kesinlikle sıfırdır. Çünkü işaretle de değiştirmiş. x eşit e'de eksiden artıya geçmiş yerel minimum vardır. Ve türevi kesinlikle sıfırdır diyoruz. Biraz da artan azalanlığa değinmişim arkadaşlarım. Türevin grafiği verildiğinde artanlık azalanlık muhabbetini ben buraya kısa bir özet yazdım ama biz bunu zaten artan ve azalan fonksiyonlarda detaylı bir şekilde anlattık. Yani bir önceki videomuzda detaylı bir şekilde anlattık. O yüzden buraya çok da fazla üstüne düşmüyorum bu kısmın arkadaşlarım. Burayı siz bir kere okusanız zaten bir önceki videoyu izlediyseniz ee, burayı hemen gömeceksiniz diyebilirim. Peki şimdi geldik sorularımıza bakalım kaç tane sorumuz var. Önce şunun bir kabasına bir bakayım. 20 geliyor 20 tane var. Oh 24. Evet 27 tane soru hazırlamışım. Sonra ekstremum noktalarla ilgili sınavda çıkmış olan soruları. Yoğunlaşmışım. Muhtemelen geçen yıla kadarkilerin hepsini yazmışımdır diye hatırlıyorum. Bunları yazalı bayağı oldu çünkü arkadaşlar unuttum. 15 tane de ekstremum noktasıyla ilgili sorular yazmışız dostlarım. Sonra da zaten maksimum minimum problemlerine geçeceğiz. Şimdi bunun tabii ki bütün sorularını ben tek bir videoda çekemeyeceğim. İki parçaya ayıracağız bunu arkadaşlarım. Gerekirse hepsini tek bir video yaparım sonradan birleştiririm ama... Nefesim yetmez yani bu kadar çok soruyu çözmeye. Şöyle bir başlayalım. Gücümüzün yettiği yere kadar biraz çözelim. Sonrasını da arkadaşlarım ikinci videoya bırakırız. Evet ekstremum noktalarla ilgili soruları çözmeye başladık dostlar. Konuyu öğrenme kısmına geldik yani işin gerçeği bu. Hadi birlikte yapalım dostlarım. Şimdi birinci sorumuz. Diyor ki fonksiyonun yerel ekstremum noktalarını bulunuz diye bir şey söylemiş bize. Yerel ekstremum noktaları nedir diye bir soru sormuş arkadaşlarım. Hemen başlayalım bizde. Şimdi hocam ekstremum noktaları olması için iki şartım var. Bir, türevini sıfıra eşitleyeceğim ilk önce. Türevini bulacağım, sıfıra eşitleyeceğim. Hadi burayla başlayalım. Birinci şartı konuşalım. Önce türevini alıyorum f'in. f'in türevi eşittir. 3'ü başa alıyorum. 3x kare oluyor. 3'ler gidiyor. Eksi x kare kalıyor. Artı 2'yi başa alıyorum. 2x oluyor. Bir de artı 8'im var. Ve bu türevi hemen ne yapıyordum? Sıfıra eşitleyip köklerini bulalım. F'in türevini sıfır yapan değerleri bulalım. Çarpanlarını ayırıyorum arkadaşlarım. Bunu eksi x'e x diye ayırıyorum. Bunu da 4'e 2 diye ayırıyorum. Burada... Benim köklerim bir eksi 2 bir de 4 mi geliyor dostlarım? X, eksi x artı 4 eşittir sıfırsa eksi x eşittir eksi 4. X eşittir 4. Evet tabloyu da oluşturalım hemen. Şimdi köklerden biri eksi 2 diğeri de 4. Hemen f'in türevi dedim. Ve f dedim. Arkadaşlar neye bakacağım şimdi tabloyu oluşturduktan sonra? Çift katlı köküm var mı? Bunların ikisi de tek katlı kök. Çift katlı kök yok. O yüzden direkt işareti yerleştirmeye başlıyorum. Ne ile başlayacağım? X karenin önünde eksi olduğu için eksi ile başladım. Kökü gördüm, işaret değiştirdim. Kökü gördüm, işaret değiştirdim. Peki canım kardeşim, eksi olduğu için aşağıya. Artı olduğu için yukarıya. Eksi olduğu için aşağıya. Peki, şurada ne oluştu arkadaşlarım? Bir minimum oluştu. Burada ne oluştu dostlarım? Bir maksimum. Oluştu. Peki bize neyi soruyor bu soru? Maksimum ve minimum yani yerel ekstremum noktalarını bulun diyor. Biz nesli bulduk şimdi bunların? Absislerini bulduk. Bakın eksi 2 demek x eşittir eksi 2. Benim yerel minimum noktamın absisidir. Eksi 2 dediğim şey yerel minimum noktamın absisi. Peki 4 dediğim şey yerel maksimum noktamın apsisi Bana direkt noktaları sormuş. Yani ordinatlarını da bulun demiş. Peki ne yapacağız şimdi? Eksi 2'yi getireceğim. Denklemde yerine yazacağım. X yerine eksi 2 yazacaksınız dostlarım. Ben çok uzatmıyorum. Ben zaten direkt buraya absislerini bulmuşum. Çözüme de öyle yazmışım. yani Daha doğrusu aşağıdaki cevap kısmına da sadece absislerini bulup yerleştirmişim ama... Ee, sen tabii ki noktayı sorduğu için noktalarını bulun demiş. Yerel ekstremum noktalarının absislerini bulun dememiş. O yüzden ordinatları da bulacağız. X yerine 2 yazacağız. Y'yi bulacağız. X yerine 4 yazacağız. Y'yi bulacağız arkadaşlar. Ben çok uzatmıyorum. Evet. Geldim ikinci soruya. Fonksiyonunun ekstremum noktalarını bulun demiş yine bize. Hemen artık ne yapacağımızı çok iyi biliyoruz. Bir kere türev alacağız türev aldıktan sonra sıfıra eşitleyeceğiz. Köklerini bulacağız. Hemen bunu bir yapalım. Öncelikle f'in türevi. 3 x kare artı 6 x. Hemen bunu bir sıfıra eşitleyelim. Hatta burayı bir 3 x parantezine alırsak x artı 2 gelir. Burası eşittir sıfır. Buradan x eşittir 0 x eşittir eksi 2 çıktı. Hemencecik tablo oluşturuyorum dostlarım. F'in türevi diyorum. F diyorum. Köklerimi de yazıyorum buraya. Köklerden biri 0, Diğeri ek Yok. Eksi 2 mi diğeri? Eksi 2'yi başa yazıyorum. Sıfırı buraya yazıyorum. Ve x karemin önündeki işaret artı olduğu için artıyla, eksiyle, artıyla devam ediyorum. Artı olduğu için yukarıya, eksi olduğu için aşağıya, artı olduğu için yukarıya diyorum. Dolayısıyla benim şurada bir maksimum değerim vardır. Şurada da bir minimum değerim vardır diyorum. Maksimum değerim x, maksimum noktamın apsisi eksi 2. Minimumumun da apsisi 0. Peki bunların bir de ordinatlarını da bulalım. Bu kolay olduğu için hemen bulacağım arkadaşlarım. X yerine eksi 2 yazacağım. Eksi 2'nin küpü eksi 8. Ee, eksi 2'nin küpü eksi 8 eksi 2'nin karesi 4 3 kere 4 12 eksi 8 daha 4 4 2 daha 6 işte sana maksimum noktası minimum noktasını bulacağız sıfır yazıyorum sıfır sıfır 2 geliyor bu da benim minimum noktammış arkadaşlarım maksimum ve minimum noktalarını bulduk geldik buna yine fonksiyonunun ekstremum noktalarını bulun diyor bize hadi bulalım ne yapacaktık Ekstremum noktası olabilmesi için öncelikle türevini sıfır yapan noktaları bulacaktık. Bir türevini alalım hemen bunu. Türevimiz eşittir. 4 başa gelince aşağıdaki 4 sadeleşti. X küp kaldı. 3 başa gelince aşağıdaki 3 ile sadeleşti. Eksi 2x kare kaldı. 2 başa geldi artı x kaldı. Türevimiz bu. Hemen bunda bir x şimdi sıfır eşitleyeceğim bunu. Önce bir x parantezine alayım şöyle bir güzel göreyim x kare e, eksi 2x artı 1 oldu. Şurası çarpanlarına ayrılıyor arkadaşlarım. x'e x diye ayıralım. Eksi 1'e eksi 1 diye ayırsam oluyor mu? Evet oluyor. Demek ki şöyle bir şey oldu. x çarpı x eksi 1'in karesi oldu. Buradan x eşittir 0, x eşittir 1. Fakat x eşittir 1'in çift katlı olduğunu görün arkadaşlarım x eşittir 1 çift katlı. Şimdi tabloyu oluşturalım hemen birlikte. Şimdi köklerim biri 0 diğeri de 1. 0 ve 1. f'in türevi ve f dedim. Şimdi ne ile başlıyoruz? x küpün önündeki işaret artı olduğu için artı ile başladık. Bu arada birin çift katlı kök olduğunda şöyle belirteyim arkadaşlarım ki gözünden kaçmasın. Artıyla başladım. Çift katlı olduğu için işaret değiştirmedim. Yine artı. Tek katlı köke geldim. Eksi. Bakınız eksi ise aşağıya. Artı ise yukarıya. Artı ise yukarıya. Dostum şimdi daha iyi anladın bence. Çift katlı kökte ekstremum yoktu bak. Çünkü burada bir çukur oluşmadı. Bir tepe oluşmadı. Okları takip edersen şöyle gidiyorlar. Dümdüz gidiyorlar. Yani bunu bunun ucuna ekle dümdüz gidiyor. Ama burada bakın tek katlı köküm var ve burada şöyle bir çukurluk oluştu. Burada bir minimum noktası var arkadaşlar. Ama burada ekstremum yok. İşte çift katlı köklerde neden ekstremum yok? Bunu daha iyi anlamış olduk. O halde bunun bir tane ekstremum noktası var. O da yerel minimum noktasıymış hatta. Ve yerel minimum noktasının absesi de sıfırmış. He, ordinatını da bulalım. 0, 0, 0'dan 3 geliyor. İşte bu nokta sıfıra 3 noktasıymış. Bu da bizim yerel minimum noktammış arkadaşlar. Olay bu. Pekala geldik buna. Fonksiyonun artan veya azalan olduğu aralıklarla yerel ekstremum noktalarını bulunuz diyor arkadaşlarım. Yani hem artan olduğu azalığı buldu, azalıp artan olduğu aralığı bul diyor. Sonra azalansa eğer ki azalan olduğu aralığı bul diyor. Sonra da diyor ki. Ekstremum noktalarını bu. Yani 3 tane soru sormuş biz arkadaşlar bir sorunun içerisinde. Tamam öğretmenim. Şimdi artan azalanlık içinde tablo oluşturacaktım. Ekstramım içinde tablo oluşturacaktım zaten. O zaman ben bir tablo oluşturayım. Tabi tablo oluşturmak için de ne yapmam lazım? Benim bu adamın türevini almam lazım. Değil mi dostlarım? Hemen gelin bu keratanın türevini bir alalım. F'in türevi. Bizim için çocuk oyuncağıydı bunun türevini almak. Köklü bir ifadede ne yapıyordum? İçinin türevini alıyordum. 2x-1'dir. Bölü 2 çarpı kökün aynısını yazıyordum arkadaşlarım. x kare eksi x artı 3. Ve işte diyorum ki bunun sıfır olması lazım. Ekstromun noktasını bulabilmem için. Artan azalanlığını bulabilmem için sıfır eşitleyip köklerini buluyordum. İçler dışlar çarpımı yaparsam şurayla sıfırın çarpımı zaten sıfır. O halde direkt 2x-1 eşittir sıfır olmalı. X eşittir. 1 bölü 2 geldi. X'i bulduk direkt arkadaşlarım. Kökümüz 1 bölü 2. Hadi gelin tablo oluşturalım. Kök 1 bölü 2. Şurası F'in türevidir. Burası da F'tir. Şimdi işaretimize başlayalım. Ne ile başlıyorum? X karenin katsayısı artı olduğu için artı ile başladım. Tek katlı kök olduğu için işaret değiştirdim. Eksiye geçtim. Peki öğretmenim. Eksi de ne yapıyorduk? Aşağı yok. Artı da ne yapıyorduk? Yukarı yok. Bakın şurada bir ne oluştu? Çukurcuk oluştu. Yani burada bir minimum var diyeceksiniz arkadaşlar. Demek ki bir minimum değeri var bu adamın. X eşittir 1 bölü 2'de. Tamam. Peki. Artanlık azalanlığa nasıl bakıyorduk? Bakın şurada azalan, burada artan. Yani eksi sonsuzla 1 bölü 2 aralığında bu adam azalan. Yazalım şuraya siz de görün. Şurada Eksi sonsuzla 1 bölü 2 aralığında bu amca azalan. Ve 1 bölü 2 ile artı sonsuz aralığında bu amca artan. Tamam. Artan azalan olduğu aralıkları bulduk. Şimdi ekstremum noktasının absisini de bulduk. 1 bölü 2 idi. Gelin bir de ordinatını bulalım. Ne yapacağım ordinatı bulmak için? 1 bölü 2'yi getirip burada yerine yazacağım. Hemen y eşittir diyelim. x yerine 1 bölü 2 yazarsam ee, kök içinde 1 bölü 2'nin karesi 1 bölü 4 1 bölü 2 yazarsam eksi 1 bölü 2 artı 3 geliyor arkadaşlarım. Bu da ben direkt cevabı söylüyorum. 11 bölü 4'müş. O da eşittir. Kök 11 bölü 2'ymiş. Bu da benim ordinatım. Yani ekstremum noktası dediğim nokta apsisi 1 bölü 2 ordinatı da kök 11 bölü 2'ymiş. İşte ekstra noktasında bulduk dostlar. Evet. Böylelikle ilk 4 sorumuzu gömmüş olduk. Hadi bakalım. Şimdi de 5. sorumuzla devam edelim. Bakalım bu ne diyor. Şöyle bir ayarlayalım. Heh. çay içeyim buz gibi olmuştur ama. Evet baya buz. Eşek CD gibi olmuş. Aa. Ya bu arada bir beş dakika durdum arkadaşlar, bir iki dakika da çok e, güzel yorumlar yazanlar da oluyor arkadaşlar. Bir de böyle çok saçma yorumlar yazanlar da oluyor ama önemli değil. Bu arada yaptığınız bütün eleştirileri de dikkate alıyorum haberiniz olsun arkadaşlar. Okuyorum yorumlarınızın hepsini. Mümkün olduğunca da cevap vermeye çalışıyorum. E, kimileri benim arada ağzımdan kaçan küfürlere takmış. Bok dediğimde ya insanların ahlakını bozuyorsunuz şeklinde yorumlar yapanlar var. Bok dediğim yere. Yani bir bokla ahlak bozuluyorsa. Kimilerine kızıyorum o zaman izleme diyorum. Kimilerine de bazen es geçiyorum hiç cevap vermiyorum. Aman kafasına göre takılsın diyorum. Ya burada siz arkadaşlar benim ettiğim küfürleri siktirdim Sizin öğrenmeniz gereken mevzuyu öğrenin siz tamam mı? Siz... Kendi çıkarınızı düşünün. Boşverin o şeyleri. Hep de kötüyü dörnek almayın. Neyse. Yine sinirlendim. Sakin olalım. Devam edelim. Eğrisinin noktasında yerel minimumu varmış lan. Heee. Şimdi. Yerel minimumu var. Ya hocacım. Yerel minimum olması için benim öncelikli şartım neydi? O noktadaki türevinin değerinin sıfır olması lazım diye E o zaman onu bir göstereyim mi ben? Yani... Benim Türevimdeki Eksi bir değerinin Sıfır olması lazım hocacım Ekstremum olması için O eksi birin Ekstromum olması için Eksi birdeki türevinin sıfır olması lazımdı Bu bir Peki Lan bu nokta Bu eğrinin noktası Yani bu eğri bu noktayı sağlayacak hocam Yani ben f fonksiyonunda x yerine -1 yazarsam karşılığı 5 olmalı bunun. Bak sorudan anladığımı yazdım ben şimdi. Bunu anlattı bana soru. Soru bana Türkçe bir soru sormuş. Ben bunu matematik diline çevirdim. Şimdi bu ikisini kullanarak da gelin soruyu çözelim arkadaşlar. Yani türevini alalım. Türevini aldıktan sonra x yerine -1 yazıp 0'a bir eşitleyelim. Hadi gelin türevini alalım. 3x kare Artı 2mx Eksi 6 olur bunun türedi Şimdi x yerine de Eksi 1 yazıp 0'a eşitliyorum Eksi 1 yazarsam 3 Eksi 2m Eksi 6 eşittir 0 M eşittir eksi 3 At bu tarafa 3 eksi 3 bölü 2 geliyor Bak m'i çattık bile kardeş Hadi gel bunu konuşalım şimdi Bu da direkt fonksiyonda x yerine Eksi 1 yazarsan diyor ki Cevap 5 olacak hadi eksi 1 yazalım X küpün yani eksi 1'in küpü gelir. 1. 1 yazarsam artı M. 1 yazarsam artı 6. Artı N eşittir 5'e. Buradan da M artı N eşittir. Şurası 5 beş yapar. 5'i de bu tarafa atarsam. Ee, ne oldu lan? 5. 5 de bu tarafa geçerse. 0 oldu mu kardeşim? M artı N 0. Yani N eşittir. Eksi -m yani n eşittir 3/2. n'yi de bulduk. Bize de neyi soruyor? Bu ikisinin çarpımını. Çarpalım -9/4 mi yapıyor dostlar? Pekala. Hadi gömdük. Geçtik bir sonraki sorumuza. Eğrisinin yerel maksimum değeri eşittir 10 ise hmm M kaçtır diye bir soru sormuş bize dostlar. Maksimum değeri diyor arkadaşlarım. Lütfen buraya dikkat edin. Maksimum değeri demek öyle bir x var ki bu x türevinde yazıldığında cevap değeri yani y'si 10 geliyor demek arkadaşlar. Şimdi biz bu adamın maksimum noktasının maksimum noktası var. Değerini yani y'sini biliyoruz. Apsisi kaç? Onu bilmiyoruz şimdilik. Bu adamın bir maksimum değeri varmış ve maksimumunun da değeri olmuş. Bakın bir maksimum noktası varmış. Bu maksimum noktasının değeri değeri dediğimiz şey y'si demektir. Y'si olmuş arkadaşlar. Buna göre de m kaçtır diye soruyor. Tamam hocam. Çok güzel. Peki ben bu maksimum değerinin noktasının, maksimum noktasının apsisini nasıl buluyordum öğretmenim ya? Şöyle, türevini alıyordum. Sıfıra eşitlediğimde x değerlerini buluyordum. Hadi o zaman bir türevini alalım mı bu keraten? F'in türevi. 6x eksi 6x kare eksi 12x'dir. Türev değeri. Hadi bir de sıfıra eşitleyelim hocacığım bunu. Aha sıfıra çaktım. 6x parantezinde bu x eksi 12 değil x eksi 2 demektir. Eşittir 0. X eşittir bir 0. X eşittir bir de 2 çıkar. Peki hocam hangisi maksimum hangisi minimum bunların? Ne bileyim ben lan. Ne yapacağız? Tablo yapacağız da. Tablodan anlıyorduk değil mi? Hangisi maksimum hangisi minimum değiştirdiği işarete göre ya da ok işaretlerine göre biz... Maksimum mu minimum mu onu anlıyorum. Şimdi sıfır mı maksimum iki mi maksimum bunu anlamanın yolu ne Tabloyu çizmek Kökleri yazdım sıfırdan ikiye Tak tak tak F'in türevini koydum koydum. İşaretime bakıyorum artıyla başladım Artı eksi artıyı çaktım Yukarıya aşağıya yukarıya dedim Hoca Aha burada bir tümsek oluştu Burada bir maksimum var Aha burada bir çukur oluştu Aha burada da bir minimum var. Benim işim hangisiyleydi? Maksimum noktasıylaydı benim işim. O zaman benim işim burayla. İşte maksimum noktasının apsisi sıfırmış arkadaşlar. Bunu bulduk. Deseydi ki minimum değeri 10 O zaman ben minimum noktası apsisi 2 diyecektim. Ama maksimum değeri 10 ise Demek ki bunun ee, maksimumun noktasının apsisi sıfırmış. Demek ki benim maksimum noktam sıfıra 10 noktasıymış arkadaşlar. Tamam. Şimdi hocam, ekstremum noktası demek fonksiyonun bir noktası demektir. Yani bu nokta fonksiyonun üstünde lan. O zaman gelin bu noktayı fonksiyonda yerine yazalım. Ve m'yi de bulalım. Şimdi benim Noktam 0'a 10'du. Bu benim maksimum noktam. Demek ki ben x yerine 0 yazarsam 0, 0, m eşittir 10 olur. m de 10 çıkar zaten. Yani f de 0, 10'muş arkadaşlar Meğersem buymuş mevzu. O zaman 0 yazıyorum. m eşittir 10 gelir. İnşallah anladınız dostlar. Devam edelim. Şu soruya bakalım. Ooo çılgınca bir soru. Bak çok dikkat et. Çok dikkat et kardeşim. Burada iki kez düşün tamam mı? Şimdi soruyu bir daha okuyalım. Acele etmeyiz soruyu çözmek için bu arada. Şimdi diyor ki F'in türevinin yerel maksimum, yerel, minimum artık neyini soruyorsa. Ama F'in türevininkini soruyor arkadaşlarım. Buna dikkat. Şimdi gelin biz bir F'in türevini alalım mı? f'in türevi 3x kare eksi 12 değil eksi 6x olur değil mi? eksi 6x şimdi bu kare değil mi lan? 3x kare eksi 6x doğru ya eksi 6x artı alt. bu benim f'in türevi dediğim fonksiyon şimdi benden de ne istiyor biliyor musun kardeşim? benden bunun ekstremum noktalarını istiyor şimdi biz deminden beri ne yapıyoruz f'nin ekstremum noktalarını arıyoruz fonksiyonun direkt kendisinin ekstremum noktalarını arıyoruz bunun farkı ne burada da bize türevinin ekstremum noktalarını bulun demiş türevinin şimdi peki biz bu zamana kadar olan bu 6 soruda ne yaptık f'in ekstremumunu soruyordu biz türevini alıp sıfır eşitirdik. Yani ekstremum bulurken işin özü şudur. Verilen fonksiyonun hangi fonksiyonun ekstremumunu arıyorsam o fonksiyonun hangi fonksiyonun ekstremumunu arıyorsam o fonksiyonun bir kere türevini alıp sıfır eşitiyordum. İşin özü buydu. Şimdi bana burada da bu fonksiyonu yani şunu görme. Bu fonksiyonun ekstremumunu soruyor. Lan o zaman ben bunun bir kere türevini alıp sıfır eşitleyeceğim. Mevzu bu. Ha, bu fonksiyon ne fonksiyonu? F'in türevi. Bana ne? Ne olursa olsun. F olsun, G olsun, B olsun. Önemli olan bana bunun mı bunu soruyor? Ben bunun bir kere türevini alacağım. Hadi türevini alalım. F'in türevinin türevini alıyorum. 6x yapar. Eksi 6 yapar dostlar. Olay bu. Hemen ne yapıyordum? Sıfıra eşitliyorum. X eşittir. 1 yapar. İşte türevinin aldığım... 0 eşitledim 1 buldum. Bu bulduğum benim eğer ki ekstremum noktasıysa ekstremum noktamın apsisi. Tablo oluşturalım arkadaşlar. Hemen bir tablo yapalım. Görelim gerçekten maksimumu minimumu ne olduğunu. Şimdi burada f'in çift türevi artık kök oldu. Artı ile başladı, eksi ile başladı. Bakın eksi, bakın artı. Gördünüz minimum olduğunu da yakaladınız burada. Demek ki 1 benim minimum değerimmiş. Peki bunun da y'sini bulalım. Sonuçta minimum değerini istiyor. Şurayı soruyor. Y'sini soruyor yani bize. Y'sini de bulmak için ne yapıyorum? Getirip burada yerine yazıyorum. 1 yazarsam 3, eksi 6 daha, eksi 3, 6 daha 3. Demek ki 1'e 3'müş. Benim ekstremum noktam. Yani yerel minimum noktam. Yani yerel minimum değeri kaçtır peki bunun? Onu soruyormuş aslında. 3. Evet. Hadi 8 numaradayız. Fonksiyonunun aralığındaki maksimum değeri kaçtır diye bir soru sormuş bize. Bize bu aralıktaki maksimum değeri soruluyor arkadaşlar. Artık alıştığınız maksimum değeri, minimum değeri, ekstremum değerleri nedir diye sorulduğunda biz türevini alıp sıfıra eşleyecekmişiz arkadaşlar. Hadi gelin bir kere türevini alalım. F'in türevi. 4 x küp eksi 10 x yapar. Hemen bunu bir sıfıra eşitleyelim. 2 x parantezine alsak bunu. 2 x eksi 5 yapar. Buradan x eşittir ya 0, x eşittir ya da 5 bölü 2 çıkar. Şimdi, hocam bunların ikisinde tabloyu yazacağız mı ya? Bize bu aralığı boşuna mı verdi bu adam? Belli bir aralıktaki maksimum değerini sormuş. Bütün maksimum değerlerini sormamış. Sadece şu aralıktakini bulun demiş. Yani bu zamana kadarki çözdüğümüz sorularda farkı bu. Bize belli bir aralıktaki değerini sormuş. Tabii ki bu boşuna verilmemiştir arkadaşlarım. Hemen bakın x'lere. 5 bölü 2 bu aralıkta mı? Değil. O yüzden senin 5 bölü 2 ile hiç işin yok kardeşim. Buna hiç bakma. Sıfır bu aralıkta mı? Evet bu aralıkta. Senin işi sıfırla. Peki tamam öğretmenim. Sıfırla benim işim var. Şimdi ee, bize neyi soruyor? Bu aralıktaki maksimum değeri kaçtır diye soruyor. Evet. Bu aralıktaki en büyük değeri alabileceği en büyük y değeri kaçtır diye bir soru sormuş bize. Şimdi bunu bulalım. Hadi gelin. Ne yapıyorduk? Fonksiyonda x'in yerine sıfır yazıyoruz arkadaşlar. X yerine sıfır yazacağız. F'te sıfır olacak. Sıfır yazarsam dört mü geldi? Dört. Şimdi bu senin maksimum değerindir işte kardeşim. Ama tabii burada bir de şuna bakacaksın. Ya hocam şimdi bu aralıkta eksi bir bölü iki ile bir bölü iki aralığında başka bir daha büyük bir değeri olmaz mı bunun? Daha maksimum bir değeri çıkmaz mı? Olabilir tabii ki kardeşim. Bunun içinde ne yapacaksın biliyor musun? Şu sınırları da fonksiyonda yerine yazacaksın. Yani f'de eksi bir bölü iki yazacaksın. F'de eksi 1 bölü 2 yazdığında eksi 1 bölü 2'nin dördüncü kuvveti 1 bölü 16. Bulalım. Eksi 1 bölü 2 yazdığımda, e, 1 bölü 2 yaz. 1 bölü 4. Eksi 5 bölü 4. Artı 4 geliyor. Bunu da toplarsak 4. 20. Eksi 19. Eksi 19. 4 ile çarptarsan falan filan. 45 bölü 16 gibi bir şey geliyor arkadaşlarım. 45 bölü 16. Sonra F'de 1 bölü 2'yi bulacaksın. Hadi bunu da bulalım. 1 bölü 2 yazarsak. Ee, 1 bölü 16 geliyor yine. 1 2 yazarsam eksi 5 bölü 4 geliyor. Artı 4 geliyor dostlarım. Ki bu da 45 bölü 16 yapıyor. Bakın hangisi daha büyükse o senin maksimum değerindir. Minimumu sorduğu zaman da hangisi daha küçükse o da senin minimum değerin diyeceksin. Ama tabii ki 45 bölü 16 hani 2 virgül bir şeylere denk geliyor arkadaşlarım. 2 virgül bir şey olduğu için 4'ten daha küçük olduklarında en büyük değeri 4'tür diyor. İşte geldik buna. Fonksiyonunun görüntü kümesi nedir diye bir soru sormuş arkadaşlarım. Bakın görüntü kümesini soruyor. Çok da güzel bir soru. Kelimenin cümlenin içerisinde hiçbir ekstramımdır, maksimumdur, minimumdur var mı? Yok. Biz ne yapacağız şimdi burada arkadaşlarım? Bu adamın görüntü kümesi sorulduğunda y değerlerinin y maksimum ve minimum değerlerini bulacağız. Bu aralıktaki bütün değerleri alabilir diyeceğiz. İşte burası da görüntü kümesi olacak. Yani şundan bahsediyorum. Gelin birlikte yapalım şimdi. Bir kere önce maksimum ve minimum değerlerini bir bulalım arkadaşlar bu keratanın. Gelin birlikte ee, şunun türevini bir alalım önce. Maksimum ve minimumu bulacağız ya. Türevini alıyorum. 3x kare eksi 12x'tir. Sıfıra eşitliyorum. Hatta 3'e bölelim. x parantezinde x eksi 4 olsun burası. Eşittir sıfır olur. 3'e ee, böldüm ki 0 kalsın diye. X eşittir bir 0. X eşittir bir de 4 çıkar. Peki bunlardan bu aralıkta olmayan var mı? Bakın 4 bu aralıkta değil. Bunu sildim. Şimdi hemen tablomuzu oluşturalım. 0 burada. Şimdi ne ile başlıyoruz? Artı ile başladık. Eksi azaldı yukarıda arttı. Şurada bir minimum değer oluştu mu arkadaşlar? Demek ki 0 için bir minimum değeri çıktı. Hemen f'te 0'ı buluyor. F'de sıfır. Sıfır yazarsam eksi dört gelir. F'de şimdi ne yapıyorduk? Bir de bir üstteki soruda da yaptık ya şu aralıkları yerine yazıyoruz. F'de eksi biri buluyorum. Eksi bir yazarsam eksi bir. Eksi altı daha eksi yedi. Eksi dört daha eksi on bir. İkiyi de yazıyorum. İki yazarsam sekiz. Dört yirmi dört. Sekiz eksi yirmi dörtten. Eksi on altı. Eksi dört daha eksi yirmi geliyor. Dostlar şimdi bunların içerisindeki en küçük hangisi? En küçük eksi 20. Bu senin minimum. En büyük hangisi? En büyük eksi 4. Bu da senin maksimum. İşte y değerlerinin alacağı yani görüntü kümesindeki elemanların alacağı değerler eksi 4 ile eksi 20 aralığındadır. İşte senin görüntü kümende budur arkadaşlar. Eksi 20 ile eksi 4 aralığındaki değerler senin görüntü kümendir. Diyebilirsin. Evet. Şimdi geldik bir alttaki soruya. Fonksiyonun içinde bu sefer mutlak değerli bir ifade var. Hiç umurumda değil kardeşim. Bana minimum değerini mi soruyor? Gelin birlikte minimum değerini bulalım bu fonksiyonun. Nasıl yapacaktık minimum maksimum için? Bir kere <gülüyor> öncelikle şurayı bir okuyalım. Bizim değerlerimiz 0 ile 4 aralığındaymış. Yani bir üstteki soruda da neydi? 1-1 ile 2 aralığındaydı. Burada neydi? Eksi 1 bölü 2 ile 1 2 aralığındaydı. Yani aynı sorudan 3 tane yazmışım peş peşe. Şimdi de 0 ile 4 aralığında arkadaşlarım bizim değerlerimiz. Şimdi ne yapıyoruz? Önce bir kere bir türevini alıyoruz. Tabi bu aralıktaki x değerleri 0 ile 4. Şimdi mutlaktan bir kurtaralım önce. Şimdi bu aralıktaki x değerleri 0 ile 4 aralığında hemen atalım kafadan bir sayı. 1 mesela. 1 verirsem burası nasıl çıkıyor dışarıya dostlarım? 1, eksi 12 daha. Eksi bir değer alıyor burası. Yani benim bunu dışarıya çıkartmamın yolu eksiyle çarpmaktan geçiyor. O yüzden bunu ben bir eksiyle çarparak çıkartayım. Eksiyle çarparsam burayı şurası da eksi olduğu için artıya döndü. Yani benim fx dediğim şey aslında şuymuş. Artıya döndüğü için 2x kareymiş. Eksi... 12x'miş arkadaşlar. Eksiyle eksinin çarpımı artı. Artıydı içeriye dağıttım. Eksi 12x'miş. Bu benim fx değerim. Hemen türevini alalım bir kere. Ne oluyor? 4x eksi 12 mi oluyor? Şimdi türevini de aldık. 0 eşit diyelim. Ekstra bunun noktalarını bulacağım ya. x eşittir. 3 geldi. Peki 3 bu aralıkta mı? Bu aralıkta. Tamamdır. Şu mutlak değeri dışarıya nasıl çıkarttığımı inşallah anladınız arkadaşlar. Mutlak değer ne yapıyorduk? Önce içinin işaretine bakıyorduk. Aralık, aralığımız 0-4 aralığında olduğu için x'ler bu aralıkta değer alıyorlarmış şöyle göstereyim onu da x'ler 4'ten küçük 0'dan büyük değerler alıyorlarmış bu aralıktaki bir sayıyı buraya yazdığınızda burası negatif çıkıyor başında da eksi var eksiyle eksinin çarpımını aldım artıya döndü burası artıyı da içeriye dağıttım dışarıya fx'i çıkarttık sonra maksimum veya minimum değerini bulmak için ne yapıyordum ekstra noktalarına bakıyorum bir kere ilk önce. Türevini alıp sıfır eşit dedim. X eşittir. 3 geldi. Bu benim minimum değerlerimden bir tanesi. Hemen ne yapıyorum? Şimdi önce f'te 3'ü bulalım. X yerine 3 yazarsanız dostlarım. X yerine 3 yazdığımda 3 yazarsam 9 3 yazarsam 36 eksi 27. 9 eksi 27. 9 27 oluyor. 18. Sonra 0'ı yazıyorum. Hani şu aralıkları da yazıyorduk. Şu aralık sınırlarını da yazıyoruz. 0 ve 4'ü de yazacağım arkadaşlar 0 yazarsam 0, 0, 0 geliyor 0. 4 yazarsam 16, 48, 32. 32, 16, 32. Dur bir daha bir yapalım. 4, 4, 4, 16, 48. 48'den 16 çıkarsa... 32 mi lan? 32 gibi bir şey geliyor işte. Evet. 32 gibi bir değer geliyor. Ee, 16. Yanlış yazıyorum ya? Bir daha yapalım ya. 4 yazalım arkadaşlar. Pardon bulamadım öyle kafadan hemen. 4 yazalım. 16 eksi. Mutlak değer içinde 4 yazarsam 16. 4 yazarsam 48. 48'den 16 çıktı. 2, 32, eksi 32 oldu. Dışarıya artı 32 diye çıktı. 16, eksi 32'den de eksi 16 geliyor. Tamam, bunu da bulduk. Eksi 16 da bu. Bize minimum değerini soruyor. Bunların içerisinde en küçüğü hangisi ise cevap da o. Eksi 18 değil mi arkadaşlar? Eksi 18 en küçükleri. Bu bizim minimum değerimizdir. Maksimumu sorsaydı bu olacaktı diyebiliriz cevabımıza. Evet, 57 dakika olmuş arkadaşlar. 10 tane de soru çözdük. Bence burada bir duralım ya. Çünkü yoruldum ben. Bayağı bir yoruldum. Daha çok da soru var. Nasıl yapacağız? 24-25 sorumu vardı? Kaç tane var lan? 27 tane soru var. Biz 10 tanesini çözdük. 17 soru kaldı. O 17 soruyu da diğer videoda çözeriz. ÖSYM sorularını da bir sonraki videoda çözdük mü. Ekstramım noktalarını da böylelikle toplam 3 videoda bitirmiş oluruz arkadaşlar. Evet. Durdum burada. Hadi öpüyorum hepinizi. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın goberler.